Rüyada ay görmek ne demektir? Rüyanızda ay ışığının evinizin içine girip aydınlattığını gördüyseniz, büyük bir kişi tarafından verilecek bir hediyeye, rüyanızda ayın doğurduğunu gördüyseniz, isteklerinize kavuşacağınıza, rüyanızda ayın tutulduğunu gördüyseniz, memleket büyüklerinin bir olaydan dolayı çok sıkıntı çekeceklerine, rüyanızda güneş ve ayı kendi üzerinize doğduğunu gördüyseniz, anne ve babanızın rızasını alacağınıza işaret eder. Rüyanızda güneş, ay ve yıldızların güneş yörüngesinde toplandıklarını gördüyseniz, devlet büyükleri yanında söz sahibi olacağınıza, rüyanızda gökteki ay adaletli bir yöneticiye, hayırlı olan çocuğuna, rüyanızda ayı kucaklamak kadın ve erkek için güzel biriyle evlenmeye işaret eder. Rüyanızda ayı puslu gördüyseniz, yaşıtınız olmayan biriyle evlenmeye, rüyanızda ayın kendi evinizde doğması kadın için erkek çocuğa, Rüyanızda ayın bulutlar içinde kaybolması, arzu ettiğiniz şeyin zamanının geçtiğine, geçeceğine, rüyanızda ayın doğurması, arzu ettiğiniz şeyi kolay elde edeceğinize ve mutluluğun iki kat olacağına, ayı elinize aldıysanız evlenmeye ve bu evliliğin sonunun çok güzel olacağına işaret eder. Rüyada ay ışığında yürümek, anne şefkatine ve anne şefkatine duyulan özleme. Rüyada aya bakıp onun üzerinde kendi yüzünü görmek, hasta için vefata. B ise erkek çocuğuna, rüyada ayın güneşe dönüşmesi, baba tarafından mirasa ya da yardımın geleceğine işaret eder. Ayın karanlık görünmesi ve koyu bir bulut içine girmesi gelecek bir kötülüğe, rüyada ay ışığı gizlenen şeylerin duyulmasına, hilal şeklindeki ay eşin hamile kalmasına, ansızın meydana gelecek bir hayra, asi kimse için tövbe etmeye, hacca gitmeye, hilalin doğup ardından hemen batması, arzu ve isteklerin sonuçlanacağına işaret eder. Rüyada havanın açık ve güzel olduğu bir gecede ayı izlemek iş hayatında meydana gelecek bazı değişikliklere kazançlı çıkmanıza, rüyada ayı tek başınızı değil de biriyle birlikte izlediğinizi görmek aşk hayatınızda gelişmeler olacağına, rüyada ayın yerde olması annenizin vefat edeceğine, ayın bulutla kaplı olması gözde bir hastalığa veya sevgiliden ayrılmaya işaret eder. Rüyada kararmış ayı aydınlığına çektiğinizi görmek, iş hayatında meydana gelecek değişiklikler sayesinde kazançlı çıkacağınıza, terfi edeceğinize, rüyada ayı yere çektiğinizi görmek, bütün istediklerinize kavuşacağınıza, maddi ve manevi bakımdan rahata, huzura kavuşacağınıza, rüyada ayı olduğundan farklı görmek, devlet başkanı ve devlet büyükleriyle bir araya geleceğinize, rüyada ayı elinizde tuttuğunuzu gördüyseniz devlet memuru olacağınıza işaret eder. Rüyada ay olduğunuzu veya ayın yerinde oturduğunuzu gördüyseniz yüksek bir mevkiye erişeceğinize, rüyada ayı karanlık veya gökyüzünden başka bir yerde gördüyseniz devlet kapısında bazı işlerde zorluklara uğrayacağınıza işaret eder arkadaşlar. Rüyada akrep görmek ne demektir? Rüyanızda akrep gördüyseniz sosyal hayatınızda dedikoducu, kötü niyetli, problem yaratan bir kişiye,